Herkese iyi günler. Iyi ben Amerspor Kulübü Doktoru Hakan Tekin. Size bu hafta takımımızın sağlık durumuyla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Bildiğiniz gibi geçen hafta Sparta Spor'la oynadık. Sparta maçı sonrasında hafta saha oyuncumuz Mehmet Alaaddin arka adalyesinde bir çekme vardı. Bununla ilgili hızlandırılmış bir tedavi programı uyguladık. Koçumuz bugünden itibaren idmanlara başladı. Önceki haftalardan sakat olan Hüseyin Güngör, o da tedavisi iyi gidiyor, bireysel antrenmanlara başladı. Genç futbolcumuz Eren Mızrağ'ın daha alt adresinde bir tendinit problemi vardı, onun da tedavisi iyi gidiyor. Önümüzdeki haftalardan itibaren o da çalışmalara başlayacak. Bunun yanında yeni transferlerimizden Cengiz Öktü'nün arka adresinde rektus femoris kasında birinci dereceden bir yırtığı var. Onun tedavisine hızlı bir şekilde başladık. O da bir hafta 10 gün içinde takımımızla birlikte çalışmalar alışacak. Bunun yazında takımımızın genel olarak sağlık durumu iyi, herhangi bir problem yok. Takımımıza Arnavutköy Belediyespor maçında başarılar diliyorum. Bol şans diliyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi tatiller.